Bugün 7 Aralık 2021 Salı. Mars günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Venüs ve Plüton'la birleşip Akrep burcundaki Mars'la uyumlu görünüm yapacak ve 7.41'de boşluğa girecek. Bugün iş ve görevleri daha fazla önemseyebilir, gelecek planlarımıza odaklanabiliriz. Süre gelen günlük işlerimizi devam edebilir, verimli ve başarılı sonuçlar alabiliriz. Çevremizden maddi manevi destek bulmamız da mümkün. Sosyal yaşamdaki konumumuz ve insanlar üzerinde bıraktığımız etki sabah saatlerinde yarar sağlayabilir. Yakın çevremizdeki kişilere de uyum sağlayabiliriz. Otorite kavramlarının üzerimizdeki etkisi artabilir. Yakın çevremiz ve aile ortamında güven duyacağımız ortamlar oluşabilir. Ay 14.48'de Kova Burcu'na geçecek. Değişen enerji dinamikleriyle birlikte farklı alanlara çekilebiliriz. Önümüzdeki iki gün özgür ve idealist enerjilerle sosyal ve toplumsal kavramlarla daha fazla ilgilenebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde yay burcundaki Merkür ve balık burcundaki Neptünle ay dik açı yapacak. Bilinçaltımızda bazı kavramlar ve duygularımız düşüncelerimizi etkileyebilir. Zihinsel karmaşa yaşayabilir, dalgınlık ve unutkanlıklardan zarar görebiliriz. Melankolik olabileceğimiz akşam saatlerinde çevreden gelen etkilere karşı da daha hassas olabilir, duygusal iniş çıkışlarla karşılaşabiliriz zihnimizi ve duygularımızı sakinleştirecek meditasyon ve benzeri çalışmalar yapabiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun